üstese bak sese nasıl handlinglemişler bunu kendi elinden. Bunu sabaha kadar drift yaparım bu arada. Bu arabayı çok güzel yapmışlar. Neden bilmiyorum. Bu tofaşlar çok iyi oluyor. Selamlar millet. Bugün yanlıyoruz. Sonunda şu kasma problemlerini falan çözdüm. Ve eskisi gibi yanı vermeye devam ki diyebiliriz arkadaşlar. Hopp. Arkadaşlar bu videoda facecam yok ee, çünkü baya kötü haldeyim kusura bakmayın ama bugün kasmayan MTA ile yanlıyoruz biz öğren bakalım gençler termal macumum kurumuş bu yüzden ee, oyunlar kasıyormuş onu yaptım ve şu anda kaldığımız yerden Videolara tam gazım ETA'ya Devam Duraksız devam ee, Kontrol videosuna iyi bir like sayısı gelmiş bu arada Hepinize teşekkür ediyorum ee, Kaç geldiğini hatırlayamıyorum şu anda Ama bir 50 geçmiş olması lazım Sağ olun, var olun Beyler şimdi Yani beni kim tutabilir ki şu an Hadi bakalım Deliler gibi deliler gibi yanı vereceksin Aga Bu arada arkadaşlar drift hunting koduma aşağıdan ulaşabilirsiniz Hunting gibi videoyu beğenirseniz de aşağıdan bir beğeni butonuna basarsanız çok mutlu olurum Bir şeyler uğraşıyoruz Mta videoları baya bir hızla devam edecek Şöyle Vududu vududu vududu Allah Oğlum başka bir zevk Gerçekten başka bir zevk şu ya bak Yani beyler bilmiyorum. Bence en kaliteli Drift gibi bu. İstediğiniz hızla yapabiliyorsunuz. Yavaş, hızlı. Nitrolu, nitrosuz. Bak nitrol, nitrosuz yapayım şöyle. Nitrolu yapıyordum. Nitrolu yaparsanız biraz daha torku hızlandırırsınız böyle. Deli gibi uçarsanız. Nitrosuz yaparsanız bir tık daha yavaş yavaş. Vududu, vududu. Deli bir şey ya. Abi birisi var. O da yanlıyor. Gel bakalım VS. Kaç ka yapacağız bakalım. 43.500. Güzel. Bayağıdır yanlamıyoruz yani o kadar. Agaa hop Hakikaten ayrı bir zevk ya 45 yapmıştık bakalım geçebilecek miyiz 45'e Hadi bakalım 100.000 bin. 100.000 bin gelir dön dön, dön dön dön dön 50k oldu bile O otobüse çarpsaydık Çok kötü şeyler olurdu 63 k, 100 k geliyor. Hadi. Bu tutu. Ne bir şey, deli bir şey. 70 k. BMW 30 var ular, kardeşler. Ravui soracaklar olabilir. Ee, şu anda. Ankaram Tokyo Gaming mi? Öyle bir yerdeyiz. Yazıyordur illa bir yerde. Ankaram olması lazım yani sonucu isme. Hadi da unutmazsam açıklama kısmına girdiğim sonucu portunda koyarım. Ve Yuska. Gördüğünüz gibi bozmayalım, bozmayalım. Bozluk olsun. Hop. Yukarıda sol üstte ismimizi de arkadaşlar. Aybek Ozgur. Direkt yazınca çıkıyor. İsterseniz siz de gelebilirsiniz. Deli bir şey ya. Bu drift ayrı bir şey. Yan yanlar, yan ver yan ver. çarpıyorduk. Hayda. Çarpmaya eriydi. O var. Ooo ne lan? Şovuz araç. Bak ben bir şey unutmuşum ya. Şu kanalımızın medar hisarını unutuyordu daha bak. Olaya bak sen. Araçlar aktar. Aktar. Hop. Uyuz ses'e bak Sen nasıl handlinglemişler bunu kendi elinden. <gülüyor> Bu sabaha kadar yaparım mı bu, bu arabayı çok güzel yapmışlar neden bilmiyorum bu tofaşlar çok iyi oluyor. Bu kız ne lan? Nasıl olduk beyler? Eledik mi tamamen? Bir kaşar gibi oldu. <gülüyor> Nasıl beyler işler? Peynir gibi. Hadi bakayım. Lastikler zaten şu an öldü. Bak bak bak bak şu direğinin etrafında bir dönelim ya. Dönemedik. Niye öyle oldu? Unutmuşuz bak. Neyse şöyle en azından aynı yerden devam edelim dönmeye. Hah. Tertemiz ya. Bura bura benim dünyam ya. Hakikaten. Tıs. Bununla da bu 100k yapalım de? 100k'ya doğru hop. Hayda yapamadık. 90 kaç çıktı Doğan'dan. <gülüyor> Neyse millet karakteri kim modelde de bilmiyorum ama garip olmuş. Neyse. Bir videonun daha sonuna geldik eğer videoyu beğendiyseniz like beğendiniz ise like en önemlisi de kanala abone olursanız çok mutlu edersiniz arkadaşlar en azından zaman hoşçakalın hepinizden uzak tutmayın bye bye peace.